Bir karakterler var böyle. Parkurlar falan yapıyorlar. Ya bu bildiğiniz arkadaşlar Roblox gibi bir şey Fall Guys. Bunu biliyorsunuzdur. Fakat ben daha farklı bir halini oynuyorum şu anda. Bunun. Şimdi ilk haritamızdan başlıyoruz sizlerle birlikte. Evet bu neymiş? Duvar kırmaca. Rush. Hadi bakalım. E-oyun ile çalışıyor. Monster'da ekranı döndürüyoruz. Evet ben gidiyorum şu anda. Önde biziz arkadaşlar. Şimdi şuradaki bir tane kapıyı kırmam lazım benim bir tanesini. Nasıl yapıldığını ben de bilmiyorum merak ediyorum. Oyunda Space'de zıplıyoruz. Evet kırıldı. Çok güzel, çok güzel. Bu turda var ya birinci biz olacağız kesin. Bir şey diyeceğim, yana kayarken falan böyle ilerlemiyor karakter. Evet. Birazcık yavaşız kusura bakmayın. İkinci kapıyı kıracağız. Hadi, hadi gel şuraya artık hadi. Ve boom Ne ne Üstünden Geçtim Üstünden geçtim Kapının yuh Bii. Acaba Biz iki kere mi zıplayabiliyoruz ya e Ben mi bir kere Zıplıyorum ben mi yanlış yapıyorum acaba bir şey Kırılmayan kapılar da olabilir Dikkat etmemiz lazım biraz Map uzun çünkü aldır zıplamayı unuttum ya bir tane daha mı dörtlü bit artık bit bilgisayara eninde sonunda bir tane virüs bulaşacak. Böyle yapışkan tuşlar diye bir şey var arkadaşlar. O virüsler bilgisayarı böyle parmağınızı ne kadar bir tuşta e, basılı tuttuğunuz zaman o virüsler bilgisayara gidiyor. Kırıl kırılacaksın. Kırılmıyorsun tamam tamam tamam tamam tamam kırılacaksın. Nasıl kırılmıyorsun? Kırılacaksın, yeter artık. Çevir, çevir, çevir. Geliyorlar, geliyorlar. Ya bu ne? Kırıl artık, yeter. Hadi. Ya bit ya, bit ya. Abi uğraşmak istemiyorum lanet şeyle. üçünden birini seçmemiz lazım. Bence bu hadi hadi kırıl kırıl kırıl lütfen kırıl ya lütfen kırıl uğraşmak istemiyorum evet ve birinci olduk bu saatten sonra da bize yetişemezler zaten şöyle ilerleyelim bakalım gidiyoruz öyle evet arkadaşlar birinci olduk şu anda Geliyorum çizgiye doğru. Hadi bakalım, kolaysa gelin arkamdan. Hadi. İlk turda birinci olduk bence. Bu iyi. Ve geldik. Elim de yoruldu ya. Evet, Opto standart. End. bunu hiç sevmem açık konuşmak gerekirse ben burayı hiç sevmiyorum gerçekten hiç sevmiyorum en çok yandığım yer de burası 4 kişi miyiz? hadi bakalım nedense hep önde biz başlıyoruz Şöyle bi atlayışımızı yapalım buradan Ta arkamda var. Ama. Zaten niye 4 tane yaptınız? Fazla bile buraya. Ve 2-3 tane yapsaydın yeterdi. Ama zıpla zıpla hayır hayır ilerle ilerle ilerle ilerle hadi hadi ittir beni ittir ittir ittir ittir ittir, ittir. hayır ya nasıl o, o nasıl kalkıyor o zaman, hileci, hileci nasıl kalkıyor? Bir dakika böyle birinci olmaya çalışacağım. Ne? Ya bu nedir ya? Bu neydi şimdi? Bu neydi bu saçmalık neydi? Bir şey beni zıplattı, uçtuk öbür tarafa. Böyle. görmüşe göre diğer bilgisayarla yapayım diyorum, o da arızalı. Onunla da çekemiyorum videoyu. Tamam gir şu lanet oyunu hadi. Kıracağım şimdi. Ya ben bu oyunu denemelik oynuyorum. Aa ee, tabi tabi. Aa nasıl geçeceğim acaba? Nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim acaba? Çok da uzun. ilk birinci biz başlıyoruz her seferinde. Evet. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. 3 2 1 ve Hadi hadi hadi hadi hadi. Of mis gibi biz Mis gibi. Hadi be. Şuradan gideceğim. Hadi hadi hayır hadi, hayır hayır hayır. Hayır. Hayır açıl. Açıl. Ha! Oo! Uçurdu bize. Tşk. Teşekkür ederim. Uçtuk. Dur, elimi göremiyorum. Dur, kapı var. İnanılır gibi değil. Kontroller A,V,S,D ile ben normalde okula daha iyi oynuyorum. Öyle demek gerekirse? Atlarsın. Aferin. Bakın şu kadar ilerledik. Ben burada kaybetmemem lazım ya benim burada. Gerçekten. Sen ne amaçla duruyorsun burada? Önüme falan mı geçeceksin acaba? Ya biraz korkuyorum da yani. Burada hani başıma bela gelirse diye. Dönen şeyleri bitirseniz. O zıpla, zıpla. Hadi açıl, açıl. Of üstünden geçtim, efso. Koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş. başladık fırsat var fırsat var fırsat var geç geç geç geç biz yine yarım saatte bir yere geçeceğiz çünkü böyle evet arkadaşlar ben e, videoyu burada bitirmek istiyorum çünkü aşırı uzun oldu bence